Yanıma bir gel, bedenimi bir saat, Kalkamam bir saat, yanından gidemem uza Yanarım yanarım tutuşurum, o zaman kalbinle buluşuruz Bebeğim tenine soruşurum, sorunum sen olursa ben Yanıma bir gel, bedenimi bir saat, Kalkamam bir saat, yanından gidemem uzay Yanarım yanarım tutuşurum, o zaman kalbinde buluşuruz Sana yolun ellerin uzak, bilirim tekerler kumpaslara Uymaz bana kumpas falan zararıma ziyan olur anlasana Gidemem uzay yanarım yanarım tutuşurum, o zaman kalbinde buluşuruz. Bebeğim tenine soruşurum, sorunum sen olursa basıralım. Yanıma bir gel, bedenimi bir saat, kalkamam bir saat, yanından gidemem uzay yanarım yanarım tutuşurum, o zaman kalbinde buluşuruz. Bebeğim tenine soruşurum, sorunum sen olursa basıralım. Yanıma bir gel. tuttuysa o zaman kaybedin buluşsun